Evet arkadaşlar tüpümüzün tüp tankımızın tarihi geçik onu nasıl bakabiliriz şuradan bakabilirsiniz 2010'un ikinci ayı yani biz şu an 2020'nin 11. ayındayız tarihimiz geçik şimdi tüp tankını değiştireceğiz Fethiye'de uygun olarak bulamadım arkadaşlar Seydi Kemer'de bir kampanya yapmışlar bu tank için. Bu İnci uzun diye geçiyor arkadaşlar. Bizim tankımız 40 litre. Şuradan da bakabilirsiniz. 40 litrelik bir tank. Ee, Seydi kemerde 300 TL'ye sadece tank değişimini yapacağız. Tabii ki e, tank değişimini yaptıktan sonra e, projede verecekler. Projesi de çizilmiş olacak ve bu şekilde vizemize gideceğiz. Şimdi Seydi kemerdeki LPG değişim yerine gideceğiz. Bakalım tankımız nasıl değişiyor, nasıl bir işlemler oluyor. E, değişim süreçleri de sizlerle birlikte olacak değiştireceğimiz yer servis burası arkadaşlar. Hatta buraya da kampanya broşürlerini koymuşlar. Bizimki ince uzun olacak arkadaşlar. Şu 40 litre uymuyor. Şişman oluyor. O yüzden 300 liraya değiştireceğiz. Bizim de şansımıza tam vize zamanı bu kampanyadan yararlanmış olacağız. Şimdi yere doğru gidelim. Bakalım değişim süreci ne kadar sürecek. Hemen onu değiştirip arabanın diğer kalan Akşamlarında da halletmemiz gerekiyor. Çünkü bizim vizemizde de yaklaşık 2 gün kaldı. 2 gün içerisinde her şeyimizi hazır etmemiz gerekiyor. PPG tankımız değişecek. Arkadaşlar sıra geldi emisyondan şu an emisyondan ölçümü yapılacak. Tamam Arkadaşlar muayene istasyonuna doğru gidiyoruz bakalım arabamızda neler çıkacak. Stasyona doğru gitmeden önce evden çıktım yaklaşık 1-2 kilometre sonra arabanın radyatörü patladı. Üst taraftan. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Alttan patlasaydı tabii bu şekilde muayeneye getiremeyecektik. Randevun saatte gelmek üzere. Bakalım neler yaşayacağız. Nasibimiz bu varmış. Yetişmek için şu an muayene stasyonuna gidiyoruz. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Hararet konusunda Patlak yerde birazdan Muayene stasyonu varınca sizlere Göstereceğim Arkadaşlar Yine bir muayene stasyonundayız Bu sefer tabi kendi arabamızı getirdik Size şunu göstereyim Radyotörümüz yolda patladı demiştik Patlayan bölge Neresi Onu söyleyeyim sizin de yolda başınıza gelirse Ne yapabilirsiniz Arkadaşlar radyatörün patlayan bölgesi şurası şöyle elimle şuradan basınç yaparsam daha çok gözüküyor buradan şu kısma kadar şu kısma kadar yarıldı ee, yolda giderken oldu bu ee, ışıklara durdum durdum ön taraftan motorlu bir abimiz ön taraftan duman geldiğini söyledi inip baktım da bu manzarayla karşılaştım şu anda dolar kuruyla radyatörün fiyatı da 420 lira bir fiyat aldım. Bakalım bunu belki tamir yoluna gidebiliriz. Plastik kaynak yapabiliriz ya da e, ikili karışım yapıştırıcılarından sert bir yapıştırma uygulaması yapabiliriz ama ne kadar sağlıklı olur onu bilemeyiz. En sağlıklı tabii ki yenisini almak. Şu an e, herhangi bir hararet yaşamıyoruz arkadaşlar. Üst tarafta olduğu için eğer altlarda olsaydı bu çatlak yarı Bakın buradan hatta halen havasını atıyor. Alt tarafta olsaydı motor suyu tamamıyla bir tane sadece bizim şu üst kanal işlem yapmıyor. Motordan gelen suyu alt kısmı akıyor. Fazla basınç olursa yani şu üst taraftaki büyükme basıncı buradan attı talih etti. Şu anlık atacağı artık su kalmadı. Ya yani Bu bu şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamayız ama tabii ki değiştireceğiz. Şimdi bu şekilde şu an vize yerine doğru gideceğiz. Bakalım e, arabamızda neler olacak. Büyük ihtimal vizeden geçmeyebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz Bize tekrarı yapılıyor. Onun sebeplerinden bir tanesi ön lastiklerimiz zayıf. Ön lastiklerden dolayı büyük ihtimal geçmeyebilir diye düşünüyoruz. Arabamızda bir de orta susturucu sökülüyor. Bazı yerlerde orta susturucu sıkıntı olmuyor arkadaşlar ama orta susturucu sıkıntı yaparlarsa yine vizeden geçmeyecek. Tekerlekler geçse bile Bakalım şu an ne var ne yok bakılacak. İlk olarak ben zaten biliyorsunuz videonun başında da gördüğünüz. E, arabanın e, LPG tankının tarihi olduğu için yeni tank aldık. Önlerde led vardı. Ledler söktük arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şu an normal bir şekilde yanıyor. FLR ledimiz vardı. Her şey güzel. Parklarımız çalışıyor. Sinyallerimiz güzel. İşte bir lastikle bir orta susturucumuz e, problemli bakalım onda da neler olacak geçecek mi geçmeyecek mi o da artık bakan kişiye kalmış şimdi bu şekilde içeriye gidip sıramızı alıp sıramızı bekliyoruz elimde şu an tankın işlenmiş olduğu belgeler var Ve de şimdi sıra alırken sıra kısmında bize kilometresi olacaklar şöyle aracın kilometresini de bakalım 286.093 kilometrede bakalım Buradan sonra buradan sıra numarası alacağız. İlk olarak buradan plakamız 798 1902 Burada kilometre 286 2093. Sıra numarasını alacağız. Sıramızı bekleyeceğiz. Ödem işlemlerini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar sıra numaramızı aldık. Kaydımız oldu. 342 lira 25 kuruş ödeme yaptık TÜRTÜRK'e. Şimdi anons edilmesini bekleyeceğiz. Bu seferki TÜV TÜV fazla yoğun değil öbürüne göre. Ama yine bir yoğunluk var tabii ki. Sıramızın gelmesini bekleyip. Bakalım tabii içeride çekimler genelde sıkıntı oluyor diyorlar. Çekim yapmanın yasak olduğunu söylüyorlar. Ama elimizden geldiğince çekimimizi yapmaya çalışacağız. Şimdilik beklemedeyiz. Evet. bir adet bizde olan yani program şey ortamında <gülüyor> Arkadaşlar vizeden maalesef kaldık. Zaten onları size söylemiştim. Orta susturucumuz söküp diye. Bir de şu arka koltuğun e, ortadaki emniyet kemeni çıkarmadığım için bir de onu yazmışlar. Önemsiz bir şey. Tabii onu çıkarıp takarız. Koltuğun altında kaldığı için. Burada sadece orta susturucudan dolayı e, ağır kusur yazıldı. E, bunu da yarın halledip e, vizemiz sıfır vizeyle yolumuza devam edeceğiz. Artık e, yarın bu şekildeki halden Sizlerle görüşmek üzere. Hafif kusurlardan da bahsedelim arkadaşlar. Nelerden kalmış merak edenleriniz varsa. Hafif kusur, tahrik milleri, toz körük, körükleri hasarlı. Bu da büyük ihtimalle arkadaşlar akis körüğünün bir kısmı yırtıktı. Bu yüzden e, bunu yazmak istemişler. Hafif kusur, sıvı gaz sistemi, camlar üzerinde inkaz işareti yok. E, LPG'li olduğuna dair işaret olmadığını söylüyor burada. Yani o da pek bir önem arz etmez. Hafif kusur motor yağ kaçakları mevcut bu model arabalarda ister istemez oluyor şanzıman yağ kaçakları mevcut Bu arabalarınızda olma bile arkadaşlar ister istemez yazıyorlar Daha önceden yağ kaça olmuş oluyor ve e, üzerinde kurumuş oluyor İster istemez adam bunu görünce bu e, yazı yazmak durumunda kalıyor akismeli yağ kaçakları var Aynı şekilde işte kilometresi e, 200-250 bin olan arabalarda genelinde bunlar yazılıyor Camlar sonradan film yaptırılmış. Arka sis lambaları fonksiyonunu yenine getirmiyor. Ee, arka sisleri arkadaşlar stopa bağladığım için e, frene bastığında arka sisleri stop yerine kullandığım için stoplanması O yüzden e, buna da kusur yazmışlar. E, plaka aydınlatma lambalarının plakanın görüşüne yetersiz. Aslında bunu yazmaları gereksiz. Çünkü ben bunları e, LED e çevirdim. Oldukça da iyi aydınlatıyor. Bunu hangi açıdan yazdığını bilmiyorum. Elektrik kabloları uygun olarak serinlemiş. Bunu da ne için yazdığını bilmiyorum arkadaşlar. LPG için mi? Motor aksamı için mi yazılmış? Buna da şu an yorum yapamıyorum. Kısa süzmeli far ayarı hatalı. Şu anlık benim için görüntü, ama onların cihaza problem çıkmış. Lastik profil denilini, lastik süzme aynı oranda aşınmamış. Evet ön lastikler için belki bunu yazmış olabilirler. Ön lastik için bir şey diyemeyeceğim. Bu yüzden oradan hafif kusur yazmışlar. Şu an sadece orta susturucu sökül olduğu için arkadaşlar ağır olarak geçmiş. Onu da yarın yaptırıp yarın vize bitiminde yine sizlerle birlikte olacak ve videomuzun sonuna doğru gelmiş olacağız. Arkadaşlar tekrardan geldik. Aradan bir 10 gün kadar falan geçti. Anca gelebildim anca vakit bulduk. Orta susturucumuz zaten evdeydi sökülmüştü. Onu tekrardan yerine taktırdım. Ona 50 TL ücret verdim şu anlık her şeyimiz olacağını sanıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapamadım. Şurada sadece belden bağlama şeklinde bizim araçlarda. Bu şekilde şu an sıramızı bekliyoruz. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? Arkadaşlar bu arada çok merak ettiniz. Bu emoji köküleri nereden alabilirim diye. Bu emoji kokular artık satışta arkadaşlar. Ben kendim satışını yapıyorum. N11 sitemiz üzerinden. Farklı farklı ürünlerinde satışları başlayacak. Emoji kokular 45 gün kalıcı kokulu. Farklı farklı emojilerde, farklı farklı çeşitlerde şekilleri var. Sizler de aşağıda açıklamalar kısmını bırakacağım. Açıklamalar kısmında linke giderek, en 11 link arkadaşlar. Hem buradan bana destek olmuş olursunuz. Hem de sizin arabanıza ihtiyaç olan bu kokuları bu şekilde arabanızı güzelleştirerek kendiniz de kullanmış olursunuz. Aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Alan arkadaşlar da Instagram'dan SS atsın arkadaşlar onların da paylaşımlarını yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu şekilde videomuza devam edelim. Arkadaşlar vizeden geçtik çok şükür. 2022 11. ayın 30'u. Şöyle hafif kusurlarımız yine mevcut. İşlemlerimiz tamam. Artık 0 vizeli bir aracımızla devam edeceğiz. Erken geçtik arkadaşlar bir sıkıntı olmadı zaten 30 çocuğumuz taktık arka kemer emniyet kemerinde koltuğunun altında onu da çıkardık şu anlık vize işlemleri bitti sizlere de bu anı sizlerle paylaşmak istedim umarım sizler için faydalı olmuştur beni desteklemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar deniz gibi kokularında satışı başladı kokularında açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum isteyen arkadaşlar oradan temin edebilirler şimdi bu kadar hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.